bugün 25 Eylül 2022 Pazar Güneş günündeyiz Başak Burcu'nda ilerleyen ay günlük iş ve rutinleri sağlık diyet hijyen gibi kavramları bugün ön plana çıkarabilir sabah saatlerinde Ay Venüs ile birleşip balık burcundaki Neptünle karşıda açıda olacak kararsız ve dalgın olabileceğimiz sabah saatlerinde detaylı işlerde dikkatli hareket etmeliyiz alerjik sağlık sorunlarında da artış olabilir ilaç alkol ve kimyasalların üzerimizdeki etkisi artabilir gece saatlerinde yalnız kalıp dinlenmek maneviyata yönelmek tefekkür etmek İçsel dengemizi de koruyabilir. Başak burcundaki ay 15.49'da Merkürle birleşip Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek. gökyüzünde oluşacak toprak üçgeniyle güç, güven, istikrar beklentilerimize odaklanabiliriz. Yeteneklerimizi ve kişisel kaynaklarımızı da en iyi şekilde değerlendirme yolları arayabiliriz. Ay akşam saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Bu durum günlük işlerimizde kararsızlık ve belirsizlikler yaratabilir. Önemli görüşmeler ve alışverişleri daha uygun bir zamana ertelemekte doğru olabilir. Bu mümkün değilse acele etmeden emin olduğumuz konularda harekete geçmeliyiz. Yeni ay fazındaki ay akşam 19.42'de terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.